Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, bu haftanın analizlerine Viyop Dolar ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk sırayı Viyop Dolar'a e, aldım. Ee, bu analizin ardından ise kısa bir süre sonra, belki bu akşam yetiştiremezsem yarına kalabilir ama dolar konusunda çok detaylı ve genel bir analiz vereceğim. Zira dolar TL'nin, ee, Perşembe günü öğleden sonradan itibaren başlayan ve özellikle de cuma günü itibariyle hızlanan bir hareketlenmesi var. Bunun nedenleri üzerinde duracağız. Ee, çoğunluk bu hususu sadece ve sadece S-400 ile ilgili olarak ABD ile aramızdaki bir gerginliğe bağlıyor ama doların yükselmesine sebep olan çok daha başka faktörler de var. Bu faktörlerin hepsinin üzerinde tek tek duracağım ve bunların dolar TL'yi önümüzdeki süreçte nasıl etkileyebileceği hususu üzerine e, özel bir zaman ayıracağım. Şimdi arkadaşlar bu analizde biop USD diyorum ve e, biop USD ile birlikte merkez bankasının mart vadeye e, nasıl başladığını ve ee, Nisan ve Haziran vadede ne tür işlemler yaptığını, pozisyonlarının ne miktarda olduğunu, maliyetlerinin ne oranda olduğunu tek tek izah etmeye çalışacağım. Öncelikle teknik duruma bakalım değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaya başlarken veya da bu haftanın e, analizi üzerinde durduğumuz anlarda, özellikle vadenin son iki gününe yaklaştığımız anlarda yapmış olduğum değerlendirmelerde, 5.45-74 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının gündemde olduğunu, 5.41 seviyesi destek olmak şartıyla 5.44 ve ardından da 5.45-74'e, burası da aşılacak olur ise 5.48-63 seviyesine kadar yönümüzün olabileceğini ifade etmiştir. Nitekim, Cuma gününün hızlı hareketli sürecinde, 5.46.45 görüldü yani 5.45.74 seviyesindeki direncin üzerine çıkılmak istendi ama oradan bir geri dönüş olma kaydıyla 5.45 seviyesine doğru bir kapanış yaşamış olduk. Sevgili arkadaşlar Cuma günü Viyo piyasalarının kapanmasından sonra dolar tl'deki hareketlilik devam etti ve dolar tl veya USDTL'ye diyelim uluslararası piyasalarda 5 .40 54 seviyesini de gördüm. Sonuç itibariyle arkadaşlar dolar tl'de önemli bir hareketlilik durumunu izliyoruz. Özellikle perşembe günü saat 15.30'daki biop hususuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın dayanak rakamının belli olması ardından biop uzlaşma fiyatını etkileyecek olan bir faktördü bunu sürekli olarak vurguluyorum. 15-30'dan sonra hareketlenmenin hızlandığını ve dün itibariyle de çeşitli sebeplere bağlı olarak büyük bir yme kazandığını görmekteyiz teknik olarak duruma baktığımız zaman şurada görmekte olduğumuz üzere artık 53625 seviyesi ile 5, 40 Pardon 554 5 55 seviyesi arasında bir kanalın olduğunu görüyoruz Bu bir haftalık grafiktir sevgili arkadaşlar ve bu kanal içerisinde hareket etmek şu alt seviyeye 5, 36, 25 aşağısına gelmemek şartıyla bu kanalın üst bandı olan 5, 55 seviyesinin hedef olarak gözetilebileceğini söyleyebiliriz Arkadaşlar bu 554 5 55 aralığını bir köşeye not almakta yarar bulunuyor. Bu güçlü ivmenin devamı bu seviyenin test edilmesi, görülmesi anlamına gelebilecektir. Değerli arkadaşlar ardından biz de Fibonacci kriterlerine göre bakalım. Şurada görmekte olduğunuz %23.6'yı temsil etmekte olan 5.39 seviyesi ise bir Fibonacci desteği konumundadır. Artık bir Fibonacci desteği konumuna gelmiştir. Son haftalarda buranın üzerine çıkılmak istendi ama pek başarılı olunamamıştı. Bu hafta ise arkadaşlar kapanışın 5.44.80 seviyesiyle gerçekleşmesiyle bu bölge artık aşılmıştır diye biliyoruz. Ve 5.39 seviyesini de önemli bir destek noktası ve long pozisyonlar için bir stop loss noktası olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Bu desteğin üzerinde kaldıkça yükseliş nereye kadar devam edebilir, hangi noktaya ulaşabiliriz sorumuzun cevabını ise bir sonraki direnç olarak %38.2 seviyesi olan 5.51 seviyesi göstermekte. Arkadaşlar bu durumda şu sonucu çıkarabiliyoruz. Kanalımızın üst bandı 5.54, 5.55 bir de burada 5.51 seviyesini görmekteyiz. O halde 5.50 seviyesi aynı zamanda bir psikolojik etki de yaratabileceğini dikkate almak şartıyla... 551 ile 554 aralığında bir direnç bölgesinin oluştuğunu hesaba katmak şartıyla 550'ye yaklaşımlarda dikkatli olmak long pozisyonlar adına söylüyorum tabii ki. Dikkatli olmak ve de temkinli olmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Zira 550'nin üzerine çıkılmış olsa bile bu durumda ise 551-554 aralığının biraz sıkıntı yaratabilecek bir bölge olabileceğini kısa vadeli düşünüyorsanız dikkate almanızda yarar olduğu görüşündeyim. 554 seviyesi daha doğrusu şuradaki 551 seviyesinin açılması durumunda ise %50 olarak görmüş olduğumuz 560 seviyesi var ki 561 seviyesi var ki eğer hareketlilik bu e, ivme ile devam edecek olur ise 551 554 bölgesinin de Aşılması söz konusu olur ise bu durumda arkadaşlar gözetmemiz gereken seviye şuradaki 5-60 seviyesi olacaktır. Ve 5-60 seviyesi çok ama çok önemli bir direnç bölgesi olarak bir kat daha iki kat daha dikkat edilmesi gereken bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Zira son dönemlerde 5-60'lık bölgenin üzerinde tek de kapanış yapamadığımızı, yapamadığımızı dikkat almalıyız. Sevgili arkadaşlar bir de pivot verileri açısından duruma bakacak olur isek, bu hafta için bu önümüzdeki hafta için geçerli olacak olan pivot seviyemiz 5.43.08 olarak tanımlanmış veya hesaplanmış durumda. Biz eğer 5.43 seviyesinin aşağısında bir seyir görmüyorsak 5.43'e yönelik geri çekilmelerde tepki oluşuyorsa Öncelikle 545 seviyesini dikkat pardon 550 seviyesini dikkate alabiliriz demektir. 543 üzerinde kalındıkça nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtını pivot sistem 550 olarak vermekte. Biz zaten biraz önceki tespitlerimizde 550 seviyesinin önemli bir direnç olabileceğini, buralara yaklaşımlarda bir zorlanma olabileceğini ifade ettik. Eğer burası geçilecek olur ise bu durumda ise 5.54 ila 5.50-51 seviyesini önemli olarak görüyorduk. Nitekim arkadaşlar 5.50'nin üzerinde de 5.53-27'yi görmekteyiz. Tam da şu 5.54 ile 5.51'in arasındaki bir bölge olarak bu bölgenin geçilmesi durumunda hedefimiz neresi olabilir? Güçlü bir ivme devam edecek olur ise 5.60 seviyesini tespit etmiştik. Şurada görmekte olduğunuz 5.60-92 bir Tiborantçi Burada da görmekte olduğunuz gibi 5.60-09 bir pivot e, direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta. O halde arkadaşlar hangi seviyelere dikkat etmemiz gereken, temkinli olmamız gereken e, noktaları tespit etmiş olduk. Pazartesi günü için bu haftalık olarak dikkat edilmesi gereken seviyelerdi. Pazartesi günü için özellikle hangi seviyeleri önemsememiz gerekiyor? Burada ise arkadaşlar 5.4401 seviyesinin pazartesi gününe ait olmak kaydıyla bir destek konumunda olduğunu, pivot seviyesi konumunda olduğunu görüyoruz. Eğer ki bu seviye üzerinde kalır, bu seviyenin aşağısına gelinmez ise bu durumda pazartesi gününe özel olarak takip etmemiz gereken birinci seviye, 5.48 ardından ise yine 5.50 seviyesini sonrasında yine bildiğimiz 5.54 seviyesini görmekteyiz. Zira günlük marjlar biraz daha kısa olması gerekirdi ama cuma günü önemli bir hareketlilik yaşandığı için pazartesi gününe ait değerler de bir anlamda haftalık pivot e, seviyelerine yakın olarak hesaplanmış durumda. Eğer 5.44'ün üzerinde tutunma yaşanamaz buradan bir geri çekilme olur ise İlk takip etmemiz gereken seviyesi arkadaşlar 5.41.57 seviyesi. Buraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir eğer 5.44'ün üzerinde kalamıyorsa bu durumda arkadaşlar bu seviyeden tepki gelip gelmediği dikkate alınmalı. Gelmiyorsa ee, bu e, gelecek olan tepki tekrar 544 seviyesinin üzerine çıkmak hususunda başarısız oluyorsa, bu durumda 5.37.50'ye kadar veya 5.39 olarak tespit ettiğimiz biraz önceki destek bölgemize kadar bir geri çekilme olabilir gibi görünmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Viyop'la ilgili olarak, Viyop dolarla ilgili olarak teknik bu hususları belirttik. Bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar, ilerleyen saatlerde veya en geç yarın, dolar TL'nin, bu yükselişine sebep olan faktörleri ve önümüzdeki süreci nasıl etkileyebileceğine dair e, çok farklı açıklamalarda bulunacağım. Bu analizi de daha sonra ekleyeceğim bu analizi de dinlemenizde yarar bulunuyor. Bu analizde sadece ve sadece teknik kriterlere ve Merkez Bankası konusuna değineceğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geliyoruz arkadaşlar Merkez Bankası olayına. Evet Merkez Bankası bildiğiniz üzere Mart, e, Şubat vadedeki 848 bin kontratlı pozisyonunu oldukça karlı ve kazançlı bir şekilde kapatmış oldu. E, ve bu pozisyonlarını kapattıktan sonra da nisan Mart vadede, Nisan vadede ve Haziran vadede ekstra short pozisyonlar açtı. Şimdi değerli arkadaşlar biz Mart vadeden başlamak üzere bunları bir ele almaya çalışalım ve maliyetlerini de e, tespit ederek artı bu maliyetlere bağlı olarak da son kapanış değerlerine göre Merkez Bankası ne konumda? Karda mı zararda mı? Bunu anlamaya çalışalım. Evet Mart 2019 vade Cuma günü itibariyle Merkez Bankası'nın 3.326 kontratlık şort pozisyon açtığını görüyoruz. Mart vadede çok yoğun bir şekilde son günleri dikkate aldığımız zaman pozisyon açmadığına tanık olduğumuzu sıklıkla vurguluyorum. Daha çok ağırlığını Nisan vadiye veriyordu. Şimdi ise biraz da Haziran vadeden de işlem yapmaya başladığını göreceğiz ilerleyen anlarda. Evet arkadaşlar Mart vade itibariyle 3.326 kontratlık bir işlemi bulunuyor. Cuma günü itibariyle. Biz geçen hafta geneline baktığımız zaman ise geçen hafta genelinde 154.350 kontrat Merkez Bankası'nın pozisyon açtığını görüyoruz ve ortalama maliyeti ise 5.39 civarlarında imiş. Geçen haftaya yönelik olarak ortalama maliyeti 5.39. Şimdi değerli arkadaşlar Merkez Bankası'nın Mart vadedeki kümülatif pozisyonlarına bakalım. Ne kadar elinde toplam e, mal bulunduğuna bakalım. 396.188 kontrat Merkez Bankası'nın Mart vadede short pozisyonu bulunuyor. Ortalama maliyeti sevgili arkadaşlar 5.39.10 imiş. Şimdi 5.39.10 ortalama maliyeti bulunuyor ve biz Merkez Bankası'nın e, son durum itibariyle ne alemde olduğuna bir bakalım. Evet şurada gördüğünüz gibi 5.44.75 seviyesiyle uzlaşma fiyatı ortaya çıkmış. Yani gün sonu rakamımız 5.44.75. Merkez Bankası'nın ortalaması 5.39.10. Yaptığı işlem short işlem olduğu için daha düşük seviyelere doların gerilemesi durumunda kazançlı duruma geçebileceği için Merkez Bankası bu tabloya göre son işlemler itibariyle, son kapanış değeri itibariyle zararda görünüyor. Zira maliyetinin üzerinde bir uzlaşma rakamı 5.44.75 olarak belirlenmiş durumda. Mart vade için durum böyle arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Nisan vadeye gelelim. Nisan vadede Merkez Bankası, Cuma günü itibariyle 41.000 kontrat short pozisyon açmış durumda. Dikkat ederseniz Mart vadede 3.000 civarında bir kontrat açıyor ama Nisan vadede bir günde 41.000 kontrat açmış durumda. Son günlerde Nisan vadeye biraz daha ağırlık verdiğini ve daha yüklü miktarlarda pozisyon açtığını zaten ifade ediyorum. Nisan vadenin önemini de vurguluyorum. Bir kez daha vurgulamış olayım yeni dinleyenler için. Nisan vade malumunuz üzere Mart seçimlerinin bitmesinden sonra yaşayacağımız bir vadedir. Merkez Bankası ağırlıklı olarak spekülatif hareketleri aşırı dalgalanmaları engelleyebilmek amacıyla bu short işlemlerini yapmakta. Dolayısıyla seçimlerden sonra olası bir dalgalanma, olası bir yüksek spekülatif hareketlerin önüne geçebilmek için belki de Nisan vadiye bu kadar önem veriyor olabilir şeklinde şahsi düşüncemi ve tahminimi de dile getirmiştim. Arkadaşlar Nisan vadede geçen hafta itibariyle gördüğünüz gibi 348.340 kontrat yaklaşık 350.000 kontratlık işlem yapmış. Az önce de belirttiğim gibi Nisan vadeye biraz daha ağırlık vermekte bir hafta içerisinde 350.000 kontrat civarında pozisyon açmış. Nisan Vadiye'nin... E ardından arkadaşlar bir de kümünatik pozisyonlara bakalım. Kümünatik olarak yani toplam Nisan vadede Merkez Bankası'nın elinde ne kadar kontrat bulunuyor sorumuzun cevabı 965.129 yaklaşık 1 milyon lota yaklaşmış ve Nisan vadenin bitmesine daha çok da önemli bir süre bulunuyor. Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.61.50 arkadaşlar genel anlamda Nisan vadedeki genel maliyeti 5.31.50 bu durumda ee, biz Merkez Bankası'nın son kapanış rakamlarına baktığımız zaman 5.53.86 rakamını görmekteyiz. Bu durumda arkadaşlar uzlaşma fiyatı 5.53.86 ile gerçekleşti ise ve şurada gördüğümüz gibi 5.61.50 şeklinde maliyeti bulunuyorsa Merkez Bankası Nisan vade adına hala kazançlı görünmekte zira 5.61.50 maliyetine rağmen kapanış 5.53 civarında. Bu durum daha düşük bir seviye olduğu için maliyetinden ve short işlem yaptığı için bu tablonun son kapanış değerleri itibariyle merkez bankası için kazançlı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz an itibariyle. Tabii ki önümüzdeki hafta ne olacaktır bilmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar gelelim Haziran vadeye. Haziran vade itibariyle merkez bankasının Cuma günü yani son haftanın son gününde 150 bin 670 kontratlık bir pozisyon açtığını görmekteyiz. Tabii ki arkadaşlar Cuma günü oluşan bu rakamların yüksekliğinde bir gün önceki Şubat vadenin kapanış durumunun da önemli olduğunu dikkate almak gerekiyor. Ama yine de bir gün itibariyle 150 bin kontratlık işlem Haziran vadede gerçekleşmiş olması da önemli bir rakam olarak ifade edilebilecektir. Haziran vadeye itibariyle arkadaşlar geçen haftanın geneline baktığımız zaman... 173 bin kontrat görmekteyiz. O halde şöyle bir sonuç çıkıyor. Merkez Bankası cuma günü 150 bin kontrat civarında short açmış. Tüm vade itibariyle elinde 173 bin kontrat bulunuyor. Ha bu durumda pardon geçtiğimiz haftanın önemli bir miktarını cuma günü açtığını görmekteyiz. Şuradan ise şuradan ise Cumülatif ee, pozisyona baktığımız zaman toplam olarak 382 bin kontrat civarında Merkez Bankası'nın elinde pozisyon olduğunu, short pozisyon olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar evet Cuma günü çok önemli miktarda bir pozisyon açmış Haziran vadeden toplam miktar 382.000 kontrat ve ortalama maliyeti ise 5.63.90 imiş. Haziran vadede 5.63.90'lık maliyeti ortalama maliyeti bulunuyor. Bu durumda arkadaşlar Cuma günü itibariyle Haziran vadenin kapanış değerine baktığımız zaman ise 5.68.35 seviyesini görüyoruz. Bu rakam bize ifade ediyor? Haziran vade itibariyle de Merkez Bankası zararlı bir durumda, zarar konumunda. Zira maliyeti, maliyeti şurada gördüğünüz gibi 5.63.90 ama kapanış 5.68'leri göstermek Bu ne demektir? Short işlem yaptığı için maliyetinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. An itibariyle Merkez Bankası Haziran vade hususunda da zararlı bir konumda bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın pozisyonları, maliyetleri ve kar zarar durumunu bu şekilde ifade edebildim. Hafta içerisinde biliyorsunuz hemen hemen her akşam mutlak surette Merkez Bankası'nın işlemlerini, pozisyonlarını ve BIOB'la ilgili analizleri de e, aktarmaktayım. Yapılmakta olan bu analizlerden e, hoşnutsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gün içerisinde veya seans sonrasında aktarılan çeşitli analiz bilgilerden yararlanmak bakımından da Twitter adresi olan Ed adresimi kullanabilirsiniz. Efendim iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalınız.